Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Sana söz yine baharlar gelecek Sana söz umut bitmeyecek Söz, söz Sana söz Birbirini incitmeyen Farklı olanı olduğu gibi seven sayan Uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven bir Türkiye. Bilme, sanata, geleceğe inanan, Ayakları yere sağlanmazan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye. Seyirci kalmayan, korkusundan susmayan, Sözü dinlenen, kıymeti bilinen, En güzel şarkılarını bağıra çağra söyleyen, Çocuklarının gözünden okunan bir Türkiye için geliyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana, sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.